Namaza devam edin ve müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerini ayırıp öbek öbek olmuşlardır. Her grup kendilerininkine güvenmektedirler. Bununla beraber insanlara bir keder dokunduğu zaman her şeyden geçerek Rablerine yalvarır, dua ederler. Sonra tarafından bir rahmet tattırı verdiği zaman da